Merhaba kanalıma hoş geldiniz. 10-11 günden beri video çekilmiyordu Artık bir tane video çekelim Ama bu seferki saç kesimini ben yapmayacağım Ustamız Adem kesecek Fade saç kesimi yapacak Bu arada Ne diyorsunuz benim sakallarla saçlar da gitti Kısalttım Herhalde güzel oldu Yorumlarda da buluşalım Ayrıca kanalıma abone olursanız Takip ederseniz çok ama çok memnun olurum. Daha fazla uzatmadan isterseniz şu an kendimizi Adem Usta'ya bırakalım. Olur mu? Hadi başlayalım. Kolay gelsin usta. Bugün Adem Usta sizlere... Fade saç kesimi şey yapacak Aslına bakarsanız Adem çok güzel saç kesiyor Normal saçlarda Ama bir tek sıkıntıları Bu sıfırlama kesimleri daha tam olarak yapamıyor Onu da yavaş yavaş öğretiyorum Çünkü öyle veya böyle bir şekilde Bunların öğrenilmesi gerekiyor Bu arada 10-11 günden beri ben de yoktum Siz neler yaptınız nasıl gidiyor hayat onlardan da bahsederseniz yorumlarda çok ama çok memnun olurum. Adem bey nereye kadar çıkıyorsunuz saçta bunları da anlatın ki insanlar bilgilensin ki senin gibi de burada öğrenmek isteyenler var saç kesimini öğrenenler var ona göre öğret. Aferin. Bıraktıklarını al. Çok güzel. Aferin izleme kilidini al. Çok güzel. Arkadaşlar, video biraz uzun sürebilir. Onu başta söyleyeyim. Çünkü bizimki kesiyor ama biraz yavaş kesiyor. Ama önemli olan da zaten düzgün yapsın da... ...bir doğru düzgün çıkarsın. Bir hata yapmamaya çalış. Aynen öyle. Şöyle uzaktan da bir çekimini yapalım. Şöyle gösterelim. Evet Adem Bey. Şimdi sıfırladınız. Sıfırladıktan sonra şu an ne yapıyorsunuz? 2 numarayı takacağız abi dediğim gibi. Gösterelim onu. İyi, Arkası. Iyi. Göster. Kim millet görsün. Tamam. 2 numarayı takıyorsun. Güzel. 2 numarayı taktıktan sonra nereye kadar çıkılıyor? Çok yukarı çıkmadan abi. Tamam. Onu gösterelim arkadaşları. İzlediğiniz evet. Kaç milim yukarı çıktınız? Bunların hepsini söyleyeceksin adam. Öğrenmeleri lazım. Sen kesiyorsun ama milletin de bunu bilmesi lazım. 2 üç parmak kadar çıkmıyor. Yani. 2-3 parmak. Tamam. Öyle. Öğreteceksin. Öyle bir şey yok. Deve Anıl. Öyle belavadan usta olmak mı var? <gülüyor> yani. <abi? Ha? gülüyor> yok tabi. öyle mi oldun? <gülüyor> Nereye? <gülüyor> Nereye? <gülüyor> Şimdi kaç numarayı takıyoruz? Evet. Bir numara. Şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar bir numarayı takılıyor. Onu ne kadar yukarı çıkıyoruz? Çok fazla yukarı çıkmadan bir 75 kaşığı izleri kaybılaştıracağım sonunda. Tamam. Şu an bir numarayı taktık. O zaman bir parmak kadar yukarı çıkıyoruz galiba. Aynen. Tamam. Nasıl hanım? Fena. Adam her gün daha fazla öğreniyor abi. Normal saçların hepsini kesiyor. Bütün hepsini kesiyor. Bizimki halı ya. <gülüyor> bu saçları bu saçlarda biraz tökezliyor. Sıfır çizimleri tam olarak daha yapamıyor. Onu da öğretiyorum işte. <gülüyor> Çok güzel. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Hı. Şöyle. Şimdi sırada ne var? Yarım, Yarım numara. Yarım numara. Biz mi Tamam. <gülüyor> Abi kuru kafalı makinelerden çiçekli makinelere geçmişsin sen de. Yoo o da kuru kafalı. <gülüyor> Öyle mi? Andis kuru kafa. Ya a, kuru kafalı olan makine zaten ötekiydi vahıldı. Şey yaptım değiştirdim. Çok ses çıkartıyordu, ağır <gülüyor> Hem müşterinin hem benim. <gülüyor> ne senin? Hem müşterinin. Beynimize. <gülüyor> Çok ses çıkartıyordu oğlum. Öyle <gülüyor> böyle değil. Evet Adem Bey şimdi ne yapıyorsunuz? Hafifçe iyice yukarı çıkıyoruz. Çok fazla çıkmadan. Yukarı çıkmadan izin kaybetmeye çalışıyorsun? Yoksa bir tane dam kat veriyoruz saça. Bir tane dam kat veriyoruz. Tamam. Buraya gidince annem diyecek yine serseri tıraşı olmuşsun. O <gülüyor> <gülüyor> Allah'ın emri. Deyeceksin anne, Adana'da normal tıraş, buraya gelince böyle. Aynen. Beni diyeceğin İzmir bozuyor ya. <gülüyor> Evet arkadaşlar şu an bir katı daha verdi. Şöyle göstereyim. Adem'e pek fazla suçu bulmayın. Şimdiden söyleyeyim. Çünkü çocuk daha yeni yeni yapmaya başladı bunları. İnce ince öğreniyor. Birazcık basıyorum <gülüyor> onu Yok be. Onun canı yanmaz kardeş. Yani tüzleden taş kafayız o He. <gülüyor> Adem Bey, şu an yaptığınız işlemin adı ne? 2 ile çıktık ya. Evet. Bir kadar hafif olan izleri kaybediyoruz. Hafif falan izleri kaybediyoruz, tamam. Çıkım <gülüyor> Tamam. Güzel. Arkadaşlar siz de duyuyorsunuz. Bu kesimlerde yapmanız gereken şeyleri Adem Usta'dan inciler olarak alabilirsiniz. Evet, şöyle gösterelim, böyle devam ediyoruz. Kepek mi boğdu lan ses, saçların? Bilmiyorum ki abi. daha dün var ya. var gibi. Evet şimdi kaç rumayı taktınız Adem Bir adım ya. Bir numara. Şu an ne yapıyorsunuz peki? Yarımla bıraktığınız izleri kaybediyorsunuz. Yarımla bıraktığınız izleri kaybediyorsunuz, tamam. Okay. <laughs> Evet Adem Bey, şu anki yapmanız gereken işlemi öğrenebilir miyim? Anlatırsanız arkadaşlarımızın da bilgilenmesi lazım. Tövbe denecek bir şey yok Adem. Sen söyleyeceksin ki millet öğrenecek buradan. Değil mi Anıl? Tabii. Sen anlatmadığın zaman nasıl öğrenecek? Diyecek ki bu adam hangi numarayla ne yapıyor, ne yapıyor? ne yapmaya çalışıyor sen de pekiştigisin ya. yani sen de öğreniyorsun çünkü o esnada Evet arkadaşlar şu an Adem'in yaptığı tıraşı yavaş yavaş görüyorsunuz Efendim Adem anlamadım şöyle bir bakalım gayet güzel gidiyor değil mi arkadaşlar Şu an ne yapıyorsunuz Adem Bey? Sıfırla ile çıkacağımız izleri kaybediyoruz. Tamam. Güzel. Yani siz şu an iz kaybetmeyi mi geçtiniz? Soruyorum. Ben de Geçmemi geç değil, bana sormayacaksın. Şu an nasıl çikesen sensin. Değil mi Anıl? Tabii. Makine şu an benim elimde değil. Çocuğu muhallakta bırakıyorsun abi sen de. mi? ben niye muhallakta bırakayım oğlum? Sofak tamam. Sadece soru sordum ben. İzmi kaybediyorsun dedim. Bana diyebilir. Yok abi daha iz kaybetmeye geçmedim diyebilir. Hani okulda falan da hoca... <gülüyor> doğru bir cevap verdiğinde sorar ya emin misin falan diye evet. O kuşkuya düştü E böyle kuşkuya düşürürsen zaten öğrenir Ona Acaba ben doğru mu yapıyorum? Hani niye böyle bana söyledi şimdi? Önemli olan oradan kurtulabilmek zaten Kendine güveni olan evet abi ya tabii ki iz kaybetmeye geçtim der Kendine güveni gelmiş yani. ama Adem'in ya. Eski heyecanı kalmamış. Yok canım. Mesela o hani... ...çengeli indirip kaldırıyorsun ya. Mesela ne yaptığını da anlat orada. Tamam. Mesela neden öyle yapıyorsun? Millet evet. buradan o çengelin inip kalktığını görüyor. Zerit Ama mi? amacı ne? Mesela yarım. Tamam. 0 2 0 abi. Onların amaçları ne oluyor? Mesela 0 niye alıyorsun? 0 e niye alıyorsun? 0... Yarımla ilk başta bıraktığımız izleri kaybetmek için. Tamam. Mesela burayı yarımla aldık ya. Evet. Dengeli abi çekiyoruz abi. Tamam. En saçı da adam mı kesti abi? Hı hı. Düna adam kesti. Sakalı da o götürür zaten. Hı. Sen sakalını sını aldın. Sakalı kendin bozdun abi. Ya, bize şükür. Cık, sen kestin dedim. Oraya çok girdin artık. Oraya ne yapacaksın biliyor musun? Çok yarımladın, çok şey yaptın. Artık sıfır e bak. Şu kadar alacaksın. Bak şuradaki iz var ya. Çaprazlama şekilde. Ha? Oradaki izi öyle kaybedersin. Dik tutma makineni. Ucunu. Ha? Aferin. E, normal. Yanıyor abi modem. Normal. Anıl abi. Anıl kafan yanıyor mu Bazen. Ben devam edeyim mi? Sen bilirsin. Işte, et bence. Et bence al. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra geldi bana. <gülüyor> oradan oradan bittik şimdi bana geldi. Evet. Şimdi neler yaptın bir bakalım. Tamam. Güzel. Ama ilk önce bak şimdi. O kadar ayarlama yapmışsın. Bak. İlk önce burayı ayarlayalım. Şuradaki bir izi kaydedelim. Abi. Bunu neyle yapıyoruz? Yarımı takıp iki diş kaldırıyoruz. Ama aferin adam, Gayet güzel gelmişsin oğlum. Eskisine nazar Hı hı. Gayet iyi. Şimdi bunu buraya koyalım. Ve hiç uğraşmadan direkt sıfırdasın ya. Sıfırı yapıştırarak Burada da bu köşeyi kullanarak Şuradaki En dipteki izleri yiyoruz. Bak bunu alırken Şurada da oluşuyor ya Tık 2 Böyle çıkıyorsun. Tekrar 0 Tekrar böyle, tekrar iki böyle sıfır. Adem bitti mi abi yaptın? Bitti. Bizim köydeki berberlerden iyisin ya kardeşim. <gülüyor> e bırak da olsun oğlum ve sıfır. İzler kayboluyor. Ondan sonra tekrar ki, Çok fazla yukarı. Bunu buradan bir kaçırdığın zaman işimiz biter Adem. Şey. Aynen öyle. Gel bir levide var. Çok olur. minik minik böyle. Öyle bir Sıfıra vururuz abi. Öyle bir dünya yok. <gülüyor> Bunu sadece seninle alakalı bir şey değil ama. Abi senin doğru. senin olmadığını düşün. Müşteri geldi böyle bir saç istedi. Ben yokum dükkanda. Ne yapacak Adem? Onu düşüneceksin. Sen bakma Adem var ya pazar günleri... Müşteri oluyor. Adem çalışıyor pazar günleri. Valla bak. Sen gelmiyorsun anahtar veriyor. Yo, zaten dükkanı Biliyor zaten Adem değişti. açıyor. Ben pazar günleri uyuyor mu oğlum. <gülüyor> Annem de uyandırmıyor zaten beni. Ben geliyorum saat 2'de, 2'de 2.30'da dükkana geliyorum pazar günleri. Adem o saate kadar çoktan gelmiş oluyor dükkana. Tabi geçen hafta kaç tane müşteri aldın? 2 3 tane bu hafta 2 3 tane müşteri aldı. Geçen ben hafta geldim. 6 mu aldın? Ha öyle bir şey işte. Ve hadi şuradaki izlere de Böyle yaparak yaptığın zaman izler kayboluyor. Çünkü bak şu an üstündekini nere alıyorum? Ha fazla. Aynen öyle. Bak şurada var çok minik. Bakalım. Evet. Dur gülüm. Analım ha. Bak. Şurada var. Farkında mısın bak? Bak gitti. Çok fazla yukarısına çıkmadım. Olayımız bu kadar. Şimdi gelelim makasa. Ufak bir reklam yapabilir miyim arada? Reklam? Gir reklamı. Yap. Bu arada beni 10 senedir Halim abi traj ediyor. İzmir'e taşındığımdan beri. Peki. Son bir seneden beri kesmiyorum. 6 aydan beri değil mi? Abi kudurduk ya işte. Ya, otobüsten sabah 9'da indim. Bu saat kaç şu an? Saat 1. İşte bir, on. Ben ama erken geldin. Siz i̇şte kahvaltı yapıyorlardı ben geldiğimde. Tabii. <gülüyor> Kahvaltıdaydık. Alayım gülüm. Sağ ol. İnce tarakla girip de yapmışlar. Yo, onluk bir şey kalmadı ki zaten. Sen onların hepsini ayarladın adam. Anam zaten bilmiyor oğlum? Zaten bizim kahvaltı saatlerimiz o saatler. Abi öyle de bazen dükkanda yapıyor ya kahvaltıyı. Dükkanda baya nadir yapıyoruz. Biz hep genelde hep oradayız. Allah Allah. Tabii canım. Abi işte uzak kaldık. Ya oradayız ya şeyin orada. Karşı tarafta. Hmm. Ya da çorba içmeye Enra'ya. İkisinden biri. <gülüyor> Yürümem ya o kadar Sabah sabah. <gülüyor> Oğlum yürüyüş iyidir. Güzel oluyor. Alayım madem, suyu. Sağ ol canım. Vallahi var ya, pozantı da biraz içinden geçmişler. Öyle oldu abi ya. Saçlarım mı? Evet. Farkındayım da abi uzayınca da biliyorsun, benim saç sık olduğu için rahat edemiyorum ben. Evet. Arama kas var mı abbar? Ulan sormadım aynen der. <gülüyor> Ulan normal makas da kesemiyor. Ara, ara makası nereden bilsin? E bugün işte artık hep 3'e vurdurup durur ya da herhalde. Yani? Ya da alacağım bir makine orada? Makine var ya abi senin Ha doğru. Hala duruyor mu o makine? Duruyor. Yağını falan bakımını. Ya biz de eski çılaklardan olduklar. Yani. 10 seneden buradayız. <gülüyor> Harbiden öğrendin ha sen de yemin ediyorum. Hangi makine aldı? Almıştık biz. abine. Marka? Hangi markayı almıştık biz sana? Abi şunların eski modellerinden ya. Şey yani daha genç. Gold Star mı? Ne evet. Bir şey. Yok Gold Star'ı almadık. Goldstar Star'ı oğlum. Halim abi bu Andis var ya. Ya kahverengi var ya işte. Şu Aha. Andis'ten önce bir şey kullanıyordun ya ince bir şey. O Onlar önce varmış şey. Sakal yani. kestiğin abi önceden. Haa. Öyle değil. Belli gibisin. Bu suda başka bir şey var mı? Açıcı var. Hmm. Ama kendi içinden o zaten. Şey ben doldurma falan değil yani. Bu şişeyle böyle. Aha şişe sahibiz. böyle. Saçı rahat kesiyor. Ben yok kokusundan saydım. Kokusu da çok. Saati ne yaptın abi? <gülüyor> Saati şey yengenin babasına verdim. Kayın babaya deseyim. Ee, <gülüyor> o kullanıyor. Ya aslında bu iPhone'a da eşleşir telefon da. Şey, saat eşleşir de. Hı. Ama şey Android ya. Abi sen yakında Apple Watch alırsın. Alca hakikaten. Alacağız zaten canım. O Allah'ın emri. Onu zaten alacağım. Apple Watch bekleniyor yani. Bir Watch seri 8. Veya Ultra. Abi ben 4'ten sonra takip edemedim. Ultra çok pahalı ya, 25.000 lira. 25.000 lira saat olur mu olur ya? Ama onu normal saat gibi üretmemişler zaten. Onlar şey, sporcular, böyle dağcılar, tırmanışçılar, cartlacıklar var ya... Onlar için özel olarak üretilmiş hani. Ta böyle tepelere çıkıyorlar hani herhangi Yardım bir ceza, şey... Bir acil durum oluyor falan filan. Kalbi, mağlubinde bir sıkıntı oluyor. Onun için sos gönderiyormuş. Onun için özel olarak üretilmiş o. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralar ve arkalar tamamen hal olmuş şekilde. Şimdi buraları böyle hallettik. Şimdi gelelim üstlere. Gürüm üstlere ne yapacağız? Analım. Abi saçın şekli ne sadece. Tamam. Çünkü biraz içine ettiler ya. Tamam. Kısa kısaltma diyorsun yani. Ha. Yani biraz kısaltabilirsin de. İstiyorsan şey yapayım mı? Aramakasını alayım mı? Abi o, o zaman da çok düzensiz uzuyor ya. Sen sana göre kısalt da şeyini de yap. Tamam. Tamam gülüm. O zaman öyle yapalım. Islatacağım mı abi? Islatacağım. videoyu nereye gösteriyor? Evet badem? videoyu nereye gösteriyor? Tamam. Güzel. Evet şimdi benden zaten bir aralar arama kaç şey arama kasıyor normal makası kesimi de biriniz yazmıştı bana şimdi onu da öğreteyim ben bunu ama sizin kesebileceğiniz tarzda normal olarak normal olarak <gülüyor> göstereceğim oraya dokunma işte adam dur abi elimizle tutarız artık normal normal sizin kesebileceğiniz tarzda göstereceğim parmak arasında aldınız ben normalde böyle kesiyorum ama siz böyle yapmayın. 1 2 3 4 5 6 7 Ve sekiz. Sekiz adımda geleceksiniz. Sekiz ve dokuz. Tabii ben bunu siz öğrenin diyebilirim. Yoksa ben normalde dört adımda da geriye gidebiliyorum. İki. Üç. Zaten uzunlar ve kısalar çıkıyor. Dört. Beş. Minik minik gidiyoruz arkadaşlar. Altı. Ve burası sonu zaten. 7. Burası neden 7 adım geliyor? Çünkü yanlardan alıyoruz. Ortaya almıyoruz. Şimdi tekrar geliyoruz ortaya. Bakın zaten belli oluyor. 1 Burada da çıktı. 2 3 4 Parma, anam parmağın arasına girdi. Lan çıkmıyor. <gülüyor> Burası 5. 6. Dönerin olduğu yer 7. Ve en arka kısım 8. Şimdi bu tarafları hallettik. Burası, saçın bu tarafa biraz uzun kalacağı için fazla almadan Çünkü saçı bu tarafa doğru tarayacağız ya arkadaşlar. Onun için bu taraflara fazla girmiyoruz. 3 Yeni parmağa giriyor yani. 4 5 Ve 6 Şimdi burayı böyle aldık. Ondan sonraki yapacağımız işlem Saçı bu taraftan almanız. Buradan alın. Şu pozisyonda. Evet. Saçı hafif geriye doğru böyle çaprazlama çekerek burayı da bu şekilde almanız. Zaten bunun ayrımı da zaten buradan ayarladık. Şey yapacağız mı? Çizik atacağız mı? Tabii abi o bizim imzamız biliyorsun ki. <gülüyor> tamam. İmzayı atalım. Şöyle bir de bunu alırken bir kontrol edin en son nerede uzun nerede kısa var, onu bir kontrol edin. <gülüyor> Değil mi gülüm. İyi abi. Tamam. Şimdi gelelim arkadaşlar çizime. En önemli yere geldik. Bunu da bana bir kardeşimiz yazmıştı. Abi nasıl çizeceğiz diye. Onu gösterir misin dedi. Size bir videoda hepsini gösteriyorum. Tabi bunu isterseniz ayrı ayrı daha sonra tek tek de çekebilirim. Halim abi iyi çizer. Ben her yerimi çizdirdim. Kaşımı, yan tarafı, burayı. En son buraya başladım. <gülüyor> <gülüyor> Evet gördüğünüz gibi bunların hepsi şurası fazla geliyor. Burayı böyle çaprazlama alacaksınız. Al adem önünü. Sen ver bunu. Bunlar tamam. Ve çizme işlemimizde bu kadar basit. Ondan sonra şuradaki ön taraf uzun mesela arkadaşlar. Şurayı da böyle bir şekil verirseniz hafif çaprazlamasını. Şurayı da şöyle alalım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi saçımızın kesimi hem Adem Usta hem de Halim Usta sayesinde tıraşımız gitmiştir. Ama son bir şu tarafa hafif bir arama kas atacağız. Onun için de çok fazla olmamak kaydıyla şöyle uçlarına minik minik rahat şekle girsin ve saç uzadığı zaman bu taraf çok böyle abartı durmasın diye çok inceden böyle uçlarına sadece hafiften bir aramakas atacaksınız saçı. Hem saçın oradaki yoğunluğu biraz düşer. Hem yoğunluğu giderirsiniz. Hem de saç daha rahat şekil alır ve saç uzarken de sıkıntı çıkartmaz. Evet arkadaşlar benim ve Adem Usta'nın videosu sona ermiştir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza, kanalıma, kanalımıza değil kanalıma, <gülüyor> kanalıma abone olmayı ayrıyeten instagramdan halim.altankinkav olarak takip etmeyi ve tiktokta da varım halimaltankinkav1925 adıyla beni takip ederseniz buraya yorum yaparsanız beğeni ve beğeni demiyoruz no beğeni like atarsanız ve yorum yaparsanız çok memnun olurum kendinize çok ama çok dikkat edin. Sorularınızı, yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet. Bu arada benim şeklimde de bir yazın bakalım abi nasıl olmuş, olmamış mı diye. Kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum sizi. Bay bay.